Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte efsaneleşmiş telefon Nokia 3310'un yeni versiyonunu inceliyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu telefonu tabii ki bir sağlamlık testi yapacağız. Yaratıcı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. İlk 33 onun çıkışının üzerinden 17 sene geçti. Ancak bu telefonun çıkacak olmasının delikoduları bile de bizi yeterince heyecanlandırmıştı. İlk önce gelin bir haset giderelim ve şu meşhur Snake oyununu oynayalım. Bir şeyin eskisinin yeniden çıkmasının çok hayırlı olmadığını genellikle görüyoruz. Biz de efsane yılan oyunuyla büyümüş bir nesil olarak çok fazla beğenmedik diyelim. Nostalji olarak eski yılan oyunu birebir kalsan diyebiliriz. Yılan oyunumuzun yanında telefonun içinde 2 tane daha oyun geliyor. Bunlardan bir tanesi Asphalt 6 adrenaline ki çok fazla oynayacağınızı düşünmediğim bir oyun. Diğeri de Diamond Twister 2 isminde bir oyun. Bu iki oyunda aslında telefonumuzda olmasa da olurmuş diyebiliriz. Zaten demo versiyonları oyunları istersek Nokia'nın mağazasına satın almamız lazım tamamını. Nostalji demişken Nokia'nın efsaneleşmiş zil sesine de bir bakalım. Bir karşılaştıralım eskisiyle. Zilton hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankette bunun cevabını verirseniz seviniriz arkadaşlar. Şimdi kamera özelliklerimize bakalım. Aslında çok fazla bir özelliği yok kameranın. Sadece 2 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Yanında da öyle süs olsun diye bir tane flash eklemişler. LED bir flash var. Sosyal medyada falan bile paylaşılabilecek kadar maalesef ki çekemiyor. Kameramız videoda kaydedebiliyor ancak kaydettiği video maalesef hiçbir işinize yaramaz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. En azından 2017 yılında bu telefona bir tık daha güzel bir kamera ekleyebilirler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 30 on'un video kalitesini izliyorsunuz aynı zamanda da ses kayıt kalitesini dinlemiş oluyorsunuz. Ön kamerası bulunmayan telefonumuzun çok az da kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğinden telefonu şarj edebileceğimiz bir adet adaptör geliyor. Bu kabloyla veri aktarımı yapamıyoruz çünkü adaptörden çıkmıyor bu kablo. Bir de kulaklığımız geliyor, pil harici olarak geliyor. Telefonun içine kendimiz takmamız gerek. Şimdi telefonumuzun tasarımıyla devam edelim. İsterseniz sarı, kırmızı, mavi ve gri olmak üzere 4 farklı renk seçeneğimiz bulunuyor. Yine 3310'un 2.4 inçlik 240'a 320 piksellik bir ekranı bulunuyor. Oldukça düşük bir çözünürlük. Ekran gövde oranımız %30 Tabii ki alt taraftaki tuşlarında bunda etkisi büyük. Telefonumuzun sağında solunda herhangi bir tuş bulunmuyor. Arka tarafa baktığımız zaman hoparlörümüzü, led kreşimizi kameramızı ve nokia logosunu görebiliyoruz. Üst tarafta mikro usb girişimiz yer alıyor. Telefonun alt tarafına baktığımız zaman bir tırnak var arka kapı açabilmemiz için onun hemen yanında da 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer alıyor. Ön tarafa baktığımız zaman da aizemiz ekran ve tuşlarımız yer alıyor. Eski 3310 tasarımına ufaktan da olsa benziyor ancak tam olarak onu yakalayabilmiş değil. Telefonumuzun kendi hafızası sadece 16 MB. Burada Nokia iyi düşünmüş ve bir adet Micro SD kart girişi bırakmış telefonda. Burada da 32 GB'a kadar Micro SD kartı takabiliyoruz. Telefonun işletim sistemi S30 Plus olarak geçiyor. Bununla tabii ki de Facebook, Instagram gibi uygulamaları kuramıyoruz. Zaten kurabilsek bile diyelim ki Facebook adamlar buna çıkarttı. Telefonumuzun internet bağlantısı oldukça vasat durumda. 2.5G ile bağlanıyor. Öyle bağlandığımız bir Facebook'tan bize bir hayır gelmez diyebiliriz. Ha kablosuz olarak evdeki modeme bağlanırım diye de düşünüyorsanız maalesef öyle bir ihtimalle yok. Telefonda Wi-Fi özelliği bulunmuyor. Telefonumuz Bluetooth 3.0 destekliyor. 1200 miliamper kağıt üzerinde günümüzde çok az durabilir. Ancak bu bataryayla birlikte ortalama 4 gün kullanabiliyoruz telefonu. 22 saatlik bir konuşma süresi bizlere vaat ediyor. Şimdi telefonla ilgili artık son sözlerimize gelebiliriz. Yine 3310 bizde maalesef biraz hayal kırıklığı yarattı ama nostalji iyidir, güzeldir, hoştur ama 2017 yılında en azından birkaç özellik, daha fazlasını beklerdik Nokia'dan. Hani en azından bir 3G bağlantısı, bir Wi-Fi bağlantısı, ne bileyim, daha iyi bir kamera falan olabilirdi diyelim. Tabii buradaki en büyük dezavantajlarından bir tanesi telefonun fiyatı. Türkiye'de 550 liraya garantili olarak satılıyor. Bu özelliklere bu fiyat az mı, çok mu? Artık onu kararında sizlerin diyelim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu telefonun güzel bir sağlam test yap istiyoruz. Yaratıcı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Millet iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.